Herkese merhabalar, sizlere Bambu Gönüllü Eğitim Platformu'nda bir dönem boyunca yaşadıklarım ve tecrübelerimden bahsedeceğim. Öncelikle sizlere Bambu Gönüllü Eğitim Platformu hakkında bilgi vereyim. Bambu Gönüllü Eğitim Platformu, farklı sebeplerden kaynaklı eğitim hayatında dezavantajlı durumlarla karşılaşan çocuklara ulaşmaya çalışan, gönüllü eğitimciler ile eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukları buluşturan bir kuruluştur. Müfredat kapsamında destekleyici eğitimlerin yapılmasının yanı sıra çocukların kendilerini keşfedebilmesi, yetenek ve hayal dünyalarının gelişmesini önceleyen atölye programlarıyla kişisel gelişimlerine destekleme amacı güderek sosyal fayda ilkesiyle 2019 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Ben ise bu gönüllü platformunun arka planında sosyal medya tasarım ekibinde çalışıyorum. Hazırlanan eğitimler, özel günler, etkinlikler ve çalışmalar için duyuru içerikleri ve videolar hazırlıyoruz. Bunların dışında sosyal medya üzerinden daha fazla kişiye ulaşıp faydalı olmaya çalışıyoruz. Buradaki tüm ekip arkadaşlarım maddi manevi hiçbir gelir beklentisi olmadan çalışıyorlar. Ekipteki arkadaşlarla çalışırken onların motivasyonları sizi fazlasıyla etkiliyor ve yapılan işler daha önemli bir hal alıyor. Bir öğretmen adayı olarak eğitim eşitsizliğini ortadan kaldırmaya çalışan bir kuruluşta çalışmak çok keyifli.